Hakikaten çok güzel yani, değil mi? Şöyle... Evet, Karpas yarımadasını gezmeye başladık bugün. 80 kilometrelik bir ada burası. Yarımada diyeyim, yanlış söyledim. Karpasya antik kentinden ismini alıyor. Çok tatlı, parmak gibi uzanıyor biliyorsunuz ki. Gayet turistik. Her yerde Kıbrıs bayrakları. Çünkü bugün bayram dem demişti, ben Ertçim, hayırdır bu kadar havuç ne? Bunlar nedir? Yolda giderken havuç yeriz. <gülüyor> Çok mu seviyoruz gezerken Bunlar havuç cem? Havuç olmasa ben gezmem. <gülüyor> Gerçekten neden aldık biz havuçları? Eşekleri. Eşekleri aldık. Karpat eşekleri. Havuç sever. <gülüyor> Onları besleyeceğiz bunları. Şu anda bol taşlıdayız. Burada Panagia Kanakarya kilisesine geldik. Bakın. Hoş geldin Mart. <gülüyor> Çok güzel yapmışlarmış. Zamanında buralar hep çiçekli. Şöyle yollar şey, seramik gibi böyle değil mi? Güzel taşlı taşlıdır kesin. kesin. Şunlar işte evleridir falan. Ya da Ay, şunda abi, kalırlar. Yunan Adası'nda kesinlikle. Ha, bir kısmı öyle gözüküyor bazı yerlerin, hakikaten aynı gözüküyor. Çünkü eski Rum köyleri. Ya da karışık. Gidemediğim için de Yunan Adalarına bu sene iyi oldu yani. Ufak bir hava kattı diyorsun konuyla alakalı Evet bunlar da kaldıkları yerlermiş. Papazın evi mi? Papazın evi. Sağ. <gülüyor> üst tarafmış. Papaz. Benim zamanımda çok güzeldi. Ha şimdi cami var onun. Hı. -hı. <gülüyor> çıkalım mı oraya? Hadi çıkalım. Hadi çık bakalım. Çok güzelmiş ya. Bak tavanındaki şey görüyor musun? Görüyorum. Aynen. Çok güzelmiş abi. Pardon. bildiğin güvercin şeyi olmuş. Güvercin yuvası. Yuvası olmuş. Ya o da Gel bakalım. Bir de öyle güzel taş taş yapmışlar ki. Baksana şey yani. Bak, hala sapasağlam duruyor görüyor musun? Zamanında iyi çalışmışlar. olacak <gülüyor> Şimdi hemen bir gözüme bağlamam. Vallahi biliyor musun? Çok güzel bir ya. Bir şey yapıldı bu. Sanki yakası olmalı tabii. Tadil yani. edilmiş gibi değil mi? Sanki. Edilip de yeniden terk edilmiş gibi bazı yerleri yani. Maalesef kapısı kilitli. Orada bir merdivana ikonum var. Kitlemişler. O ikonayı da aç. Bak tekerle kapı üstünde. Ha. Merdivana iniyoruz. Çı. Kapısı kilitlir. Bu arada girebildik. Evet. evet. Anlıyor var. <Gülüyor> çok kuvvet çok eten ne biliyorsun? <yapayım>? Ne ben sır? Seni malan. Doğudüdü. Elizs Castro's mezarı da oradaydı. Anla çok uzak. <gülüyor> Uandip Karpazlı. Karpaz köyü. Artık Karpaz Milli Parkı'nın başı oluyoruz. Tam başlangıcın. Buradan Zafer Burnu'na gideceğiz. Oradaki manastırı gezeceğiz. Ama köyde pek şirincik. Merkez buralar gibi Mertan. Evet, burada... Bayram diye bak süslemişler. Hmm. Mi? Oh Atacu sekiyefan. Bence burada bir duralım evet. Kimse mi gidiyor sefer? Kiliseye de park edebiliriz. Eldivemizi aldık artık Apostolos Andreas manastırına doğru gidiyoruz. Zatar burda. Bu şudan alıp içmeye. Karpaz, Kıbrıs'ın... Belki de dünyanın en güzel denizlerinden birine sahiptir. Altın kumları var gerçekten de. Bakmayın, şuralar kayalık ama diğer yerler hep kum. Ne yapıyorsun şimdi? Gel. Gel. Gel. Bakın bu Karpaz <gülüyor> <gülüyor> Selamlar Büyük, ha şey Evet büyükmüş Şey değil yani Bizdeki Küçük bir yok. çelimsiz eşeklerden At kadar gibi. yani Değil mi? Selam Karpaz eşeği Şu anda Altın Kum Beach'teyiz Yürüme yolu yapmışlar Her yerde eşek <gülüyor> ayak izleri var <gülüyor> Evet, söylendiğine göre 8 kilometre varmış değil mi kumsalın uzunluğu? Bizim Patara'nın yarısı kadar demek ki. Burası için çok büyük bir mecahı. Çok güzel, Kıbrıs'ın en güzel denizliymiş. Orada atlara mı, eşeklere mi bir şeye biniyorlar ama plajda ne olduğunu çözemedim. Ne çok abi. güzel. Ay çok güzel bir kum. Evet. Yumuşacık ve çok ince. Evet. İpince. Evet. U, alabildiğine çöl, kumsal. Değişik hayvan ayak izleri var. Otel gibi bir şey varmış, kapanmış. Bak bak nasıl batıyor bak nasıl dikerne bak. musun? Bir de plajda Beğendin mi? Harika bir yer ya çok güzel yani kumsal ve deniz müthiş. Valla. Harika. Hemen girmek istiyorum. Kim tutuyor seni? Arabadan eşyalarımı almak tutuyor. Tamam. <gülüyor> Şimdi getireceğim. Hadi bakalım. Eşecik eşecik. Gel. Al gel. Gel. <gülüyor> Sen ne tatlısın öyle? Oo. Burada ne var? Gel. <gülüyor> tamam. Ben de Gel bakalım. Bak bak Bunu bak. Ya. İşte kontakta. Ağzının içindekileri de bana döküyor ya. Rende yapmış her bencecik. Alaha. Bir karşılama komitesi da burada. Gel bakalım. Dur bakalım. Gel. Al. Almış. Al. al, al. <gülüyor> Herkese çok bir tatlıcım. tane verelim bence. Ne dersin? var. Bak bu daha küçük. <gülüyor> küçüğüne tatlıcım. de ver bak. Bu yaşlı bu Hadi yaşlı. Küçüğe verelim artık. Bu haksızlık. Bu kadar kafanı sokma. Oğlan. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa ver <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Ay çok küçüğe vermemiz lazım bir tane de. Ama Mutlaka. bu yani ağzıma girdi. <gülüyor> Sen şunu bir al da bir uza bakayım. <gülüyor> Uza hadi. Ay, sen bir adım at. Hah, vallahi. ver. Attık çok. Atı bir dur bir. ama yani bir git bir. <gülüyor> Ay, sen savaşçı mışsın. Ama sıpaşığı o. <gülüyor> Sıfaya vermemiz lazımdı. Hadi çabuk. Yapamıyorum ki. Bak geç kalmaz, gelmez, gelmez ha, sıpa. Hadi ama. O zaman atı ver çocuğa bir tane kırıp. Yarısının parası var bari. Hadi Oldu mu? Hadi salak, kıysana. Hadi spidi. Bak, bu da bana geldi. Spagotti. Spagotti. Aşşan <gülüyor> <Öşen> bu, aşşan. Of! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ya. Çok güzelmiş ya, çok güzelmiş. Spacık da çok güzelmiş. Hadi bay bay. Spacık! Hadi <gülüyor> Attın mı onu? <gülüyor> Arabanın sesini duyan bir eşecik daha gelmiş bulunmakta. Gel bakalım. Havuç ister misin? Havuç ister misin acaba? Valla. Şuna bak. Saplar ya. <gülüyor> Çok güzelsin. Çok <gülüyor> tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Havari Andrea Osman Aslan'a geldik. Buraya gideceğiz değil mi? Evet. Burası artık Zafer Burnu. Yani Karpaz'ın en ucu. Evet şimdi zafer burnu burada küçük bir pazarcık var. Kafe var. Maaş saatler çalışıyor. He? Benim Unuttuk ya. He. Nereye gideceğiz şimdi? Kedisi geldi. Merhaba. Hoş bulduk. büyük eşya var gidip karpaz şeyi alırız kapağın girmeyiz eşekler arkadaşı yumuşak arkadaşı yumuşak arkadaşı yumuşak alalım dönüşte eşekler Bayağı buruna geldik ha? Evet. Çok iyi. Burada da şöyle bir yapı var. Bu da tadile ediliyor. İşte burası Eda. Ha, girişi kapalı. Ne yapacağız? Ne <gülüyor> Pisicikler ne yapıyor burada? Çok açmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uu, bayağı kedi var. Şuna? Sarılar ailesi bu. Bak bunlar bu beyaz te tekirlerle şeyli, kavgalı değil mi? Sarılar ailesi. Şu pafurluk çok tatlıymış. Bilmiyorum. Klasik kedisel hareketler. Hı -hı. Aşağıdan girişi varmıştı. Öyle <gülüyor> Demin indiğimiz yerden varmış bir kişi. Şimdi Apostolos Andreas, yani havari Andrew. Manastırını <gülüyor> geziyoruz. Havari Andrew çok önemli, aslında biz hacı olduk şu anda Mert biliyor musun? Ortodoks hacısı olduk gene. Ortodokslar için önemli bir noktadayız biz. Evet. Havari Andrew yolculuk yaparken Kudüs'e işte gemiyle giderken gemide Hı -hı. su kıtlığı yaşıyorlar, suları bitiyor. Hı -hı. Zar zor da olsa böyle kayalıklardan zaten biraz sonra Mert çeker, o kayalıkların olduğu yere gemiyi yanaştırıyor onun yardımıyla. Hı -hı. Çıkıyorlar buraya. Su yok ya böyle her yer kayalık, Hı. işte e, havari yere böyle asas bir vuruyor, işte sular çıkmaya başlıyor Hı. falan. O suyun hatta çok şifalı olduğunu da söylüyorlar, ayaz mı olmuş şimdi herkes ordu sudan dağılıyor. Kaptanın gözünün teki körmüş mesela, Hı. onunla yıkamış falan o açılmış gözü. Aa, işte, i̇şte Ya işte yani bunlar efsaneler. Ee, Burası önemli. Aslında biz de Apostolos Andrew'a dua edelim. Çünkü hem rüzgarların hakimi evet. hem de yani yolcuların koruyucusuymuş gezginlerin. Bak şurada şapelcik var. Hangi yukarı? Doğdular nasıl yemiş ama. Evet. Tamam ayağızmayı bulduk. Taltu. Hadi bakalım iç bakalım. Evet, bu da Andreas'ın dışarıda suyumuz. Kifalı suyu. Bu sudan içip de denize girersen burada vücudundaki yaralar geçer gözlerim körse açılır. <gülüyor> Ağzın dilsizse konuşur. Tamam. Çocuğu olmayanlar falan hep buraya geliyorlarmış. Nefis. Hemen <gülüyor> de. Oh. Hemen de <gülüyor> Çok çalalım, çalalım mı? <gülüyor> <gülüyor> bak zaferli bayraklı. Haha. <gülüyor> 2016'da yenilenmiş 2016 diyor Oğlum bu bana saldırıyor Aç bu aç evet. ay, ay, ay. Oo. Ben, oh. ben ne yapacağım peki? Gel gel <gülüyor> Kulaklarını pıst... Gel Bini verelim Acele et bayağı, bayağı agresif çabuk geliyor Bini verelim gideyim Şu agresif yaptı valla Evet bir şeyler yap Bak evet. bak bak o, o sinir oldu bak onu kovalıyor anladın? İyi ki kaçtım İyi değil çünkü Şimdi ne, hangi manastır bu? 1942'den beri buraya hiç kimse gelmedi. Eleosa bu değil mi? Siz burada ne yapıyorsunuz gençler? Oo. Yoksa kamp mı kuracaksınız? Ölümün üzerine susalım. Evet Eleosa manastır. Gene koyunlu çanlı, çınlı. Kapısı güzelmiş. <gülüyor> Bak. Kapısı güzelmiş. Niye içeriden şimdi sesler duyarsın? Çok küçükmüş ya. Ben şey zannettim, büyük bir şey zannettim. Burada restoranı varmış. Harca geziyorlardı. Evet, sıradaki manastırımız. Saat bu arada altı falan yani. Azura Bey'in hemen yanındaki manastır. Şurada çok güzel bir plaj ve şey var. Bu güzel. Bir. Manastır. Işıklandırılmış zaten. Tipalyo mu? Tip. Öyle bir şey yazıyordu şeyde, kağıttaydı. <gülüyor> evet, Ayios Tirsos manastırı mı? Kilise bu, pardon. Bu kilise. Güzel İkonları konuları güzelmiş. Tavanı falan gitmiş ama bunda. Evet. Bu da yol üstü gezeceklerden bir tanesiydi. Evet bugün hareketli bir gerçekleşti. O kadar eğlendim ki size anlatamam. Şu anda lobide oturuyorum. Lobide oturdukça mutlu oluyorum. Çünkü turistler lobide oturuyor. Ayrıca turistler lobide oturdukça içki içerler. Çünkü karsonlar seni ne içersiniz diye soruyor. Onlar ne içersiniz diye zaman benimle bir şey içmemeyeceği veriyor. Şu anda bir pinacola da içiyorum örneği. Ayrıca çok lezzetli. Bunun için çok mutluyum. Hatta senin mutluluğumu şöyle hitap etmek istiyorum. You makes me to you makes me. Mambo mambo hey hey. Chiqui ba mo ni mi mo. Chiqui finale. Oh yeah.